Bugün vega yazılım yedekleme işlemleri ile ilgili bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi biz programımızda işlediğimiz faturalar, işlemler, stok kartları her gün işlem yapmaktayız ve bunlar bilgisayarımızda kayıt olmaktadır. Burada harcadığımız onlarca saat emek, herhangi bir bilgisayardaki oluşacak arıza, virüs girmesi, hackerlar tarafından yapılan hackleme, gibi durumlarda bu verileri kaybetme ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla bizim günlük olarak mümkünse her gün yedek almamız gerekmektedir. Ve yine bilgisayarın başına gelebilecek bir olaydan dolayı yedekleri dışarıda kaydetmemiz gerekmektedir. Bugün burada yedek almanın nasıl yapıldığını inceleyeceğiz veya videonun sonrasında ilerleyen kısımlarında ekranında yedek ile ilgili kısa yolları bulamayan müşterilere nasıl ulaşacağını anlatacağız. Ee, bunun yanında bizim yine Vega yazılım ürünü olan Cloud9 ile yedek işlemler otomatik alınıp sunucularda yani bilgisayarımız harici yedek almasını sağlayabiliyoruz. Yedek almak için öncelikle kaset şeklinde olan Vega yazılım yedekleme merkezine giriyoruz. Bağlan diyoruz ve güncel yedek al diyip bize gelen uyarıyı onaylıyoruz. Burada bize yedeklemenin verilerimizin boyutuna göre uzun sürebileceğini ifade eder. Ve aldığımız yedeği görüyoruz. Biz burada yedeği masa bulunan yedek klasörünü almasını istemiştik. Aldığımız son yedeği bir flash diske, temiz bir flash diske veya başka bir yere saklayarak bir kopyasını bulundurmanız gerekmektedir. Peki benim ekranımda Vega Kısa Yol Yoksa eğer bilgisayarın başlat tuşuna basıyorum. Vega yazılımı V harfinden buluyorum. Vega yazılımı açıyorum ve Vega yedekleme merkezini bulabiliyorum. Yine aynı ekran önüme açılacaktır. Veya bilgisayarın arama tuşuna basıp Vega yedek şeklinde yazarsam programım gelecektir. Eğer ki benim yedek alacağım yeri masa üstünde ayarlı değilse veya bir yere başka bir klasöre yedek almak istersen öncelikle yedek almak istediğim yere ben burada C klasörü olarak belirledim. sağ tıklayıp yeni klasör diyorum ve vega yedek isimli bir klasör oluşturdum. Daha sonra bağlan seçeneğine bastım. Alttaki dosya yolumun C'nin altında gelip vege yedek klasör olmasını istediğimi belirtiyorum. Şu anda içinde hiçbir dosya olmadığı için boş geldi. Yine güncel yedek al diyerek işlemimi onaylıyorum. Şu anda baktığımızda bu alınan yedenin bilgisayarımızda C'nin altında vege yedek klasör altına geldiğini görüyorum. Burada sık yapılan hata Yedek alırken seçili yedeği yükle dersek eğer bilgisayarımızda daha önceki tarihte aldığımız yeteği sistemi açacaktır. Dolayısıyla iki yedek işlemi arası olan verilerimizi kaybedeceğiz. Buna önem gösterelim. Bilgisayarımızın diski yani sürücüsünün belli bir kapasitesi bulunmaktadır. Şu anki örneğimizde gördüğünüz gibi Hard kırmızı, dolu şekilde ve yer kalmadığını göstermektedir. Aldığımız yedeklerin sürekli burada birikeceği için fazlalıkları, yani artık kullanmayacağımız yedekleri sağ tıklayarak, sil diyerek silmemiz önem arz etmektedir. Bu yedekleri sildikten sonra çöp kutusunu da boşaltmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.